Selam Aslan ve Başak arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili aslanlar Başaklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Sizler için 1 Aralık 10 Aralık ex partner tarot açılımı yapacağım arkadaşlar beni bilenler bilirler Ayda 2 kez 2 hafta arayla ex partner tarot açılımı yapıyordum Madem dedim arkadaşlar bu kadar çok seviyorlar ex partner tarot açılımını Ayda 3'e çıkarttım 1 10 10 20 30 40 diyerekten gideceğim bu şekilde yapacağım açılımları kısa ve uzun vadeli açacağım sizler için sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarım öncesinde ilişkilerinizi en ince detaylarına kadar öğrenebilmek için sizlere çay balı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor kimler ilişkilerini düzeltip yeni yıla giriş yapacaklar videoları yüklenmiştir sevgili aslan ve başak arkadaşlarım şöyle bir gözden geçirin ay imparator için çok güzel bir gözden geçirin aboneliğe bekliyorum güzel arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yeri sizlere bekliyorum ben siz olmaz sizler siz de olmaz ben sizler için varım sevgili aslan ve başak arkadaşlarım Evet tanıtımımızı yaptık şimdi aslan arkadaşımdan başlıyorum ve Başak arkadaşımızdan çıkacağız. Bakayım sizin ekslerde, küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Sevgili aslan arkadaşım. Tabi aslan bu. Karşı tarafta bu oluyor. Sevgili aslanların küslerinde 10 aralığı kadar barış var mı? Ona bakacağız. Yani daha uzun vadeli bakıyorum. Ama süresi kısa. Madem bu kadar istiyorsunuz canlar. 2 hafta çok oluyor. Ben sizin için 1 ile 10 arası yapacağım. Artık bundan sonra açılımları Evet sevgili aslan arkadaşımın karşı partneri ve aslanlarım, güçlü aslanlarım benim. Evet karşı partner değişmiş sevgili aslan arkadaşım. Bay ya da bayan her kimse baya bir değişim yaşamış. Değişmiş yani eskiden artık sizin birlikteliğinizde veya bundan bir ay öncesinde nasıldıysa bu insan eseri kalmamış. Baya bir değişmiş, değişim yaşıyor. Güzelliklere düşkünlük, geçmişin kurak toprakları gitmiş, yağmurlar yağmaya, bolluk, bereket, verim gelmeye başladılar. Bu kartımız siz ise bakın aslında bir yerde hem sürpriz bekliyorsunuz hem de bir yerde ben hak ettiğimi istiyorum. Bir türlü hak ettiğimi alamadım düşüncesinde sevgili aslan arkadaşım. Tamam mı? Tamam. Bakın bu noktaya gelindiğinde her iki taraf buraya bağlı evet kartlarım bana bunu gösteriyor her iki tarafta hem bir yerde anılara doğru gideceksiniz sevgili aslanlar ve karşı partnerleriniz hem de birbirinize karşı sevgi duymaya çalışacaksınız ya işte benim eski partnerim ne de güzel beni geçmişte az ya da çok beni severdi ben yine sevildiğimi bilmek istiyorum diyeceksiniz aynı şekliyle de karşı partner çünkü baya bir değişimi kendi yaşıyor evet sevgili aslanlar ben sevildiğimi bilmek istiyorum ya. Benim bir an önce gidip aslanla barışmam lazım. O beni zamanında nasıl da severdi. Beni sahiplenirdi. Bakın destenin sonunu görün. Beni sahiplenirdi, severdi beni. Ben o günleri özlüyorum. Ben tekrar sevildiğimi bilmek istiyorum diyecek. Siz de aynen diyeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Ve bir süre sonrasında yoğun duygular hissedecek. Karşı partner size karşı yoğun duygular da yalnız bazı yerlerde zaman zaman dilimiz farklı yerlere de kayabilir bir verimli bir verimsiz zaman gelir kızar zaman gelir yumuşak olur size karşı siz ise bakın güven istiyorsunuz tamam ben hak ettiğimi istiyorum sevildiğimi bilmek istiyorum veya aynı şekliyle ben de seni seveceğim seveceğim ama önce bana güven ver güven istiyorum diyecek benim sevgili aslan arkadaşım bilemem karşı tarafın hayatı nasıl bir hayat. Bu noktaya gelindiğinde ise bakın her iki tarafta kendini ne siz başarabildiğiniz hala barışı istiyorsunuz birbirinizi ne de karşı taraftan tam olarak bir atak var olduğunuz yerde her iki tarafta birbirini istiyor ama hamle yok atak yok değil mi? Bu noktaya gelindiğinde bakın her iki tarafta aman Allah'ım kör ile şaşı gibi buyurun kayıptayım ben ben eşimi kaybettim işte sevgilimi sevgimi kaybettim gibi tarz duygular içinde olacaksınız çünkü hamle yok sevgili arkadaşlarım istiyoruz ama yapmıyoruz işleri bu işler bakacağız şimdi sevgili aslan arkadaşlarımın işini ben orada bırakır mıyım cazibe altındayız bir yerde de kızıyoruz da zaman zaman bu işler niye yolunda gitmiyor diye karşı taraf hedef belirliyor çünkü değişti o artık eskisi gibi değil Sevgili aslan arkadaşım bir yerde o da hem kızıyor hem yoğun duygular hissediyor hem de ben diyor ne dersem o olmalı ben güven istiyorum ben iktidar sahibiyim. Karşı taraf bakta olmuyor. Bitişe doğru gitme duygusunu taşıyor. Size karşı siz ise hemen yine yoğun duygulardan bir sonrasında ne yapıyorsunuz? Sürprizli gelecek planları yapıp bu kez de siz değişime gidiyorsunuz. Siz karşı tarafla iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. İnsan ruh hali inişli çıkışlı. Bir taraf başlıyor diğer taraf bitişe gidiyor. Böyle bir süreç. Hmm, yine bırakmayacağım burada sevgili arkadaşlarım. Çünkü karşı taraf şu an bitişi yaşıyor. Kendi gönlünce duygularında. Ama siz iletişime geçeceksiniz. Sevgili aslanlar. Aa, bakın hemen atağa geçiyor karşı tarafta siz şimdi de buyurun önünüzü göremiyorsunuz göremiyorsun ama nasıl göremiyorsun ister istemez karşı tarafın sorumluluğunu almak da isteyebilirsin şimdi ben diyemem ki bütün aslanlar kaçacak bütün aslan kaçıyor bunu diyemeyiz herkesin hayatı kaderi duygusu bir değil sizin planlarınız karşısında karşı taraf hemen atağa geçiyor sorunlar neyse çözeriz biz bunu diyor size sıcak bakıyor ne yapıyor burada aslan arkadaşım hemen sorumluluk üstleniyor artık ne tür sorumluluksa evlilik evlilik sevgililik ise sevgililik çünkü aziz kartımız güvenden söz etmekle kalmayıp evlilikten de söz eder sevgili aslan arkadaşım böyle bir şey yapabilirsiniz ama çok az içerisinde nadiren bazı aslan arkadaşlarım burada sorumluluk almak istemeyip tabana kuvvet kaçabilir çünkü bu kartımız fırsat olmakla kalmayıp kaçıştan da söz eder bize. Nadiren ama. Nadiren kaçıştan söz eder. Anlatabildim mi? Anlattım. Şimdi bazıları diyorum. Çoğunluğunuz değil. Oo, etkiniz altında bırakmıyor. Siz de tek sevgiyle yetinmek istiyorum diyorsunuz. Ama gelin görün ki bir yerde bazı engellerden dolayı işin içinden çıkamadığınız için... Geçmişi örtüde çekebiliriz. Neden olmasın diyor. Benim sevgili aslan arkadaşım 10 aralığa kadar böyle bir inişli çıkışlı ruh halleri sizi bekliyor. Ama böyle olmaya gerek yok. Bakın her ikinizsiniz siz bu. Burada bakın sevgili aslan arkadaşım. Öndekiler onlar gereksiz. Engeller onlar. Engeller devrildi. İkinizsiniz bakın. Kaldır kafayı arkana bak. Her şey bitmedi. Her şey bitmedi. Bakacağız şimdi ne olursa olsun sizi sahipleniyor hemen sizi sahiplenecek siz buyurun siz de hem arayışa geçeceksiniz hem de bazı dediğim gibi az önceki söylediğim bazı aslan arkadaşlarım ise ne yapıyor burada ya arayış içerisine giriyor ya da sessizliğe çekiliyor çünkü bütün aslanların kaderi bir değil ama siz sıcak bakacaksınız bakın sevgili aslan arkadaşım benim burada gördüğüm özellikle de aslan arkadaşlarım evliliğe daha çok sıcak bakıyor. Bakın yuva var burada. Çocukları görüyorsunuz değil mi? Onlu kupanın altında mutlu bir yaşam. Sevgili arkadaşlar sizler daha çok evliliği düşünüyorsunuz. Bu birliktelikte ebediyeti düşünüyorsunuz. Karşı tarafta sizi sahipleniyor ama atayım mı ortaya bir kart daha şöyle iki tarafı temsil edecek geriye bakış tabi burada bırakmıyoruz ne yapıyorsunuz tahriplerden arındınız hadi öyle diyelim sahipleniyor sizi Aa, çok güzel tamam sizde canlandınız canlandınız ama bir yerde de bazı aslan arkadaşlarımda nasıl diyeyim böyle bazı istekleri yerine gelmediği için bundan dolayı birazcık böyle bir kızgınlık öfke durumu olabilir karşı tarafa karşı çünkü mahrumiyet var bir kadın etkisi var burada canlar. Karşı tarafın annesi olabilir, babası, ablası olabilir ya da üçüncü bir şahs durumları, değil mi? Olur çünkü genel bu. Birilerinin mandajdan sıyrılması lazım. Her iki taraf da dünya kadar mutluluğu istiyor ama gelin görün ki bir türlü içinden çıkılmıyor. Ah benim sevgili aslan arkadaşım, kadersel olarak karşı tarafı hem beğeniyorsun hem istiyorsun hem o benim için doğru insan diyorsun ama gel gör ki bir yerde de bazı aslan arkadaşlarım hata bu diyor hata geçmiş hatası benim bu insana sarmamam lazımdı İki adım yol kat edemedik diyeceksiniz bakın burada ama çoğunluğunuz yüzde seksen o benim için doğru insan o benim için imparatorcu veya imparator anlatabildim mi karşı taraf burada ne yapıyor Askıya alıyor. Bir şeylerin içinden çıkamayınca ortaya bıraktığım şey bakın bu. Her iki tarafı temsil etmekte sevgili aslan arkadaşım. Her iki tarafta ister istemez el ayak bağlı engeller sıkıntılar var. Ardından korku endişe. Ardından da ne yapıyorsunuz? Yine %70 sevgili aslan arkadaşım karşı tarafla anlaşmayı yapıp ortak nokta anlaşmasıyla köklü kuruluşu meydana getiriyor %30'u ise dikkatli olmak durumundayım diyor çünkü taraflardan birinde burada engel görülüyor sevgili aslan arkadaşım güzel insan 10 aralığı kadar açtım bakın bir dünya destenin yarısını indirdim yani daha fazla ama yani buyurun ne diyor meleğim affet diyor affet sıkıntı her neyse her iki tarafa söylüyor bunu Yüreğindeki ağırlığı bırak. Affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşalıyor sevgili aslan arkadaşım. Sıkma canını. Her şeyin hayırlısı. Elimden geldiğince doldurdum da doldurdum. Ancak bu kadar oldu. Şimdi sevgili aslan arkadaşımızınkini tamamladık. Sevgili başak arkadaşımıza bakacağız. Bakalım başak arkadaşlarımızın ekslerinde, küslerinde dönüş var mı? arayacaklar mı kalplerinden geçen nedir barış var mı ya da ne düşünüyorlar hakkınızda hepsinin aynı yasa konyası çıkar ortaya sevgili arkadaşlar bu kez söz verdim dedim bu kadar uzun tutacağım arkadaşlar çünkü bolca yazmışlar ay benimki çok kısa sürdü hmm, siz misiniz öyle diyen hadi bakalım herkes 10 dakika 10 dakika bakıyorum daha ne yapayım sevgili arkadaşlarım usulen karıştıralım da Aynı kartlar gerçi kaderde ne varsa o geliyor. Sevgili Başak arkadaşım için ve karşı partnerleri için. Tabi bu sizsiniz. Karşı partner burası. Sevgili Başaklar sizin küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu derken. Burada da yine naneler çıkmaya başladı bakalım. Hmm, Baya bir naneli. Bakarız bırakmayız orada bırakmayız. Sevgili Başak arkadaşlarım bir ve... 10 aralık arası buyurun karşı taraf bir şeyleri kabule geçmiş başak arkadaşım bir şeyleri kabule geçmiş kabul demektir siz ise karşı tarafa karşı şu an için bir hayranlık duyma bir çekim gücü bir enerji alma gibi bir durumlarınız var sevgili başaklar ortak noktaya gelindiğinde her iki tarafta yoğun duygular hissediyor Amma ve lakin eğri oturup doğruyu konuşacağız Şimdi bu karta bak baktığımızda bu görüyoruz değil mi? Siz de görüyorsunuz. Ben zeytin dalı diyorum. Çünkü zeytin o. Bakın zeytin dalı kısa, verimli olan meyveli olan dal kısa verimsiz olan baya bir uzun. Şöyle diyebilirim. Ortada olduğu için sizin karşı partnere gelen yer kısa, sizden tarafa gelen yer baya bir uzun. Yani duygularda siz daha yoğunsunuz sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf bir gel git durumları var söylemek durumundayım biraz da dikkatli dikkatli olduğu için size karşı çok da öyle uzun vadeli yoğun duygular hissetmiyor görüyorsunuz değil mi? karşı taraf kısa sizinki uzun çünkü dikkatlilik var burada olabilir olabilir dikkatlilik karşı taraf dikkatli bir şeyleri kabullenmiş yani yani yanlış anlaşılmasın tabii ki. Her an her şey olabilir. Ben her zaman söylüyorum. Bugünün ruh hali yarınla bir değil sevgili arkadaşlarım. Siz ise karşı taraftan elektriği, manyetik çekimleri almışsanız tamam güzel. O bana göre, ben ona göre diyorsunuz. Sevgili Başak arkadaşım buraya gelindiğinde ise bir şey var tabii ki de bir sıkıntı var. Bir şeyler var. Arada bir engel var. Hem bir yerde bandajlardan sıyrılmak sıkıntılara atmak istiyorsunuz, tekrar birleşmek için bir yerde dünya kadar mutluluk istiyorsunuz ama gelin görün ki sevgili başak arkadaşım gördüğünüz gibi çemberin içindesiniz çevre çiyan dolu kaplan aslan dolu bir de böyle bir şey var bu da anlaşıldı karşı taraf son derece dikkatli size karşı dikkatli olacak 1 ile 10 aralık arasıdır bundan sonra da böyle yapacağım Oraya gelindiğinde ise bir bitiş durumu var. Bitiş ama yenilenme bu. Ama nereye gidiyor bu yenilenme ona bakalım mı? Hadi bakalım. Bu nereye gidiyor? Hadi. Hmm, sabırlı. Sizin karşı taraf. Siz de adil yoldan başarı istiyorsunuz. Karşı tarafı tekrar kendinize çekmek için risk alabilirsiniz. Tekrar onu kendinize çekip. Sımsıkı tutmak için ya herkes evlenecek diye bir şey yok. Ama eğlenmek ama evlenmek ama macera her neyse. Bu karar sizin saygı duyuyorum canlar. Böyle bir şey karşı taraf sabıra çekti kendini. Bitiş yaptı sabıra çekti. Ne yapıyor şimdi? Hmm, olabilir diyor. Olabilir. Yani ben diyor engelsiz bir insansam. Şimdi karşı tarafın adını konuşuyorum. Canlar sevgili Başak arkadaşım. Şimdi ben karşı tarafım. Olabilir. Neden olmasın diyor bu kartımız. Olabilir. Ben diyor engelsiz bireysem bay ya da bayat. Neden olmasın? Ben başakla maceraya atlayabilirim. Ama ben engelliysem maalesef seninle ben maceraya değil şuradan şuraya atlayamam. Ben evliyim. Ben evimi yuvamı seviyorum der bu kart. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım? İşte aynen öyle engelli olan arkadaşımız karşı partner eğer engelli ise sevgili başak arkadaşım özellikle size söylüyorum bunu ben sizin partnerlerinizi ben bilemem siz biliyorsunuz medeni durumlarını değil mi tek kelime sizin partnerinizin medeni durumu engelli ise bakın o kelimeyi ben kullanmak istemiyorum özellikle burada engelli ise medeni durumu karşı taraf ailesinden yana anlatabildim mi bundan sonra bunu ben böyle anlatacağım ailemi seviyorum yuvamı seviyorum der bu kart ama ve lakin sizin karşı partner bekar ise medeni durumunda sizinle maceraya varım diyor tamam mı kartımız bunu da söyler maceraya varım der tek kelime engelliyse evimi seviyorum sana yokum diyor canlarım benim kızmayın şengüle şengül işini yapıyor Engelli ise... Güzel kardeşim siz de uzak durun. Sizi kedi olarak görüyor bu insan. Anlatabildim mi? Sen düşmansın. Benim yuvama Yani işte araya giriyorsun. Yuvamla benim arama giriyorsun. Ben yuvamı seviyorum diyor. Evliyse, engelliyse anlayın. Bekarsa o Risk alabilirsiniz. Şeye var yani... Eğlenmeye, hoplayıp zıplamaya var. Yani... Sevgililiye var yanlış anlaşılmasın canlar açıyoruz tekrar bunu da hatırlatalım da bir canlılık bir tuhaflık benim sevgili hangi burçtaydık biz ya yengeçtik değil mi pardon hangi burçlu canlar ya vallahi karıştırdım şimdi başak arkadaşım ay kafam gitti koçtan bir girdim başa kadar geldim anlatırken evet başak arkadaşlarım karşımda liste var ondan gördüm evet Evet sevgili Başak arkadaşım siz burada sessizliğe çekildiniz. Niçin çekildiniz? Çünkü bir şeyler var, engeller var. Önümüzü göremiyoruz değil mi? Karşı tarafta biraz böyle bir tuhaflık var. Ben fazla kurcalamak istemiyorum canlar. Sahipleniyor, tekrar sizi sahiplenmek de istiyor. Siz hedef belirliyorsunuz. Siz de istiyorsunuz. Yani karşı taraf tabii ki engelli değilse... Karşı tarafı tekrar istiyorsunuz bakın. Hem karşı taraf sizi sahiplenmek istiyor. Çünkü sahiplenmektir bir yerde sürpriz demektir. Siz de aynı şekliyle ben de karşı tarafa varım. Onu sahiplenmeye varım diyorsunuz. Ama karşı tarafın korkusu var. Hmm. Olay çıktı. Hmm. Tamam tamam olay bitti. Buyurun azize geldi canlar ah benim başakçıklarım ne yapsak ki <gülüyor> evet size askıyı alacak bu bir süreliğine burada engel var azize bakın ben bunu başkası adına attım canlar başkası adına attım azize derken yani bunu hep de eş olarak değerlendirmeyelim de sizin bu karşı tarafın engeli çünkü dikkat durumu var ya burada aile meselesine dikkat diyor burası ya benim istediğim annem babam isteyecek diye bir şey yok. Belki benim annem babam istemiyor bu insanı değil mi? Kardeşlerim istemiyorlar. Hayır görüşmeyeceksin o insanla diyorlar. Böyle bir şey de olabilir bu. Sevgili arkadaşım öyle hep de engel demeyelim de engelli olan için böyle bir durum. Olmayan için varız eğlenceye eğlenebiliriz. Yani sizi sevmeyi, sizden gelecek sevgiyi bir süreliğine askıya alıyor bu insan. Sevgili Başak arkadaşım, çünkü burada engel var. Engelden dolayı da ben buradan yardım almak durumundayım diyor. Çünkü bu kartımız yardım almaktan söz ediyor. Anlatabildim mi? Benim şu an için buradaki engel, anne, baba, kardeş vesaire her kim ise benim buradan yardım almam lazım. Senin sevgini bir süreliğine asmak durumundayım veya dolaba kaldırmak durumundayım ben sonra birkaç ay sonra senin icamına bakarım örneğin veya bir, iki hafta sonra ne yapalım şimdi başakcıklarım benim atalım mı yine ortak hmm, hayat yok iş yok <gülüyor> yani en azından biriyle onun <gülüyor> on arası canlar vallahi yapacak bir şey yok ne yapayım şimdi bilmiyorum ya e şimdi her iki tarafa attım her iki tarafta bakın yine attım her iki tarafa buyurun her iki tarafın duyguları ortak noktanız askıyı alıyorsunuz baktınız öyle olmuyor böyle olmuyor ardından da askıyı alacaksınız niçin mutlu aşka bakayım biz gidebilecek miyiz daha sonra sizi şans bir yerlere getirebilir diyorum çünkü bu kartımız şanstan da söz eder sıkma canın diyor sevgili başak arkadaşıma güvendesin diyor fazla acele etme her şeyin hayırlısı olacak diyor melek söylüyor bunu sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesin şimdi ve her zaman sevgili başak arkadaşım evet sevgili aslan ve başak arkadaşlarım bazen hangi burçta olduğumu veriyorum evet başak arkadaşlarım ve aslan arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik zaten ona aralığa kadar arkadaşlara da söz verdim Biraz dedim uzun tutacağım diye Öyle yaptım bu videoları Sevgili arkadaşlarım 10 Aralık'a Kadardır ama tabii 10 Aralık'ın Öncesinde diğerlerini yüklemesini Yapacağım Diğer yüklemelerimde tekrar görüşmek dileğiyle Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız Kanalıma da bekliyorum buraya da bekliyorum Benim olduğum her yere bekliyorum sevgili Arkadaşlarım seviyorum sizleri Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda Sıkmayın canınızı Çıkmadık candan umut kesilmez. Kocaman öptüm. Hadi bay.